Merhaba arkadaşlar bugün 82 ekran Televizyonumun ledleri söndü Ses var görüntü yok Bugün sizlerle Onun ledlerini değiştirmeye başlayacağım Amatör olarak bilmiyorum Şimdiye kadar hiç değiştirmedim Ledlerini ısmarladım ledler geldi Ve size ledleri göstereyim Evet kutusunda böyle geldi Evet gördüğünüz gibi Aslında bunlara led değil de bar diyorlar bar. Evet. Bunlar böyle geldi zarar vermeden şuraya koyalım geri yerine. Bir televizyonu açalım. Evet. Televizyonumu bir açayım. Ondan sonra tekrar size döneceğim. Evet arkadaşlar. Önce şu kısmını çıkarttım. Niye ki ee, elektriğin geldi. Kablo bağlıydı oraya. Orayı açmam da Altta daha cıvatalar var. Şu anda orayı da sökeyim. Tekrar size döneceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi televizyonu açtım. Şu anda barları olduğu bölümü yavaşça bu kağıda zarar vermeden sökmem lazım. Evet. Burada kalsın. <gülüyor> Şimdi bu barları aynı bunların numaralarına göre evet bunları Numaralarına göre burada A1, A2, A1 yazıyor. Onlara göre yapmamız lazım. Bantlarını sökeyim. Zarar vermeden inşallah... İki. Hepsi var. Şimdi Kisra yapmam lazım. Bunlar yapışkan arkadaşlar. İyice dikkat edelim. Yapışkanlığı söküyoruz. Abi burada bunu sökmemiz için dikkat edeceğimiz konu bunu üstten çıkarıyoruz ama önce bir burayı söküyoruz. Ondan sonra Böyle birbirine. Ah, Evet. Sıkmalı. Çekersen evet. Gördüğünüz gibi bu yanlış var. Bunu buraya koyuyoruz. A1 Bunu alalım. Önce buraya takmam lazım. Aynen. Gördüğünüz gibi Üstten takılır. Evet. Bunu taktık. Şimdi bunun bandını, yapışkanlığını sökmemiz lazım ki yapıştıralım. <gülüyor> Arkadaşlar bunda tam tersine yapışkan bandı yok. 2 dakika sizi bekleteyim. Evet arkadaşlar. Ortadaki bar biraz zorla söktüm. Uç kısmı biraz çok zorladı beni. Onu da buraya koyuyorum. Ve A2 bunu ortaya alıyoruz. Bunları arkadaşlar yapışkanlı ben anlamadım ki. Bunlarda kağıt var mı yok mu yapışkan olarak bilmiyorum ama zedelemek istemiyorum. En iyisi ben bunları yapışkanla yapıştıracağım. Evet. İnşallah bir zarar olmaz. yapışkanla yapıştıramam ama inşallah dediğimiz gibi olur. Önce bir şunu takalım. Bu döndüğümüz zorladı. İnşallah şimdi girer. Evet. Bu da tamam. Şu anda aynı düzgün ortalığı takalım ki bunlar zarar görmesin. Bunu da taktık. Şunu da sökeyim. Arkadaşlar sökülmesi biraz zor. Ne kadar olsa bir profesyonel değiliz. Gördüğünüz gibi parçata yardımıyla yapışkanlığında uzaydan kaldırıyorum. Evet. Bunlar zaten çöp. Eskiler. Hı. Ücünü sökmüştüm bunun. Gördüğünüz gibi uç kısımları görüyorsunuz. Bakın. Aa, burası takma yer. Vidayı durduracağım tekrar. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi e, paneller taktım. Yani ledleri. Yapışkanla yapıştırdığım için biraz beklemem lazım. Yoksa düşer yerler tekrar bir daha açmak zorunda kalacağız. E, biraz kuruduktan sonra tekrar sizlere olacağım. Evet arkadaşlar o ledler kuruduktan sonra normal kağıdın da üstüne koydum. Ya, normal üstüne yerleştirilir bir şey. Yani normal bir kağıt. Böyle yağlı bir kağıt. Onu da koydum üstüne. şimdi yavaş yavaş kapatabilirim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi en gezere geldik. Bunu böyle alıyorum. kapattım. Çok basit. Burada gördüğünüz gibi bütün detaylarına dikkat edin. Evet. civata delikleri hep bir aynı yere gelsin. Şu anda civatalarını yapacağım. Ondan sonra tekrar sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar. Birinci kapağını kapattık. Şu anda sıra bunda. Bunu da kapatacağım. Ve sizlerle bakacağız. Çalışıyor mu çalışmıyor mu. Evet arkadaşlar. Televizyonu fişe taptık. Şu anda gelelim. Acaba çalışacak mı? Evet şu anda düğmesine bastım. Evet. Şu anda tamam. Televizyonumuz çalıştı. Gördüğünüz gibi sinyal geldi. Demektir çalışıyor. Şu anda ben telefondan bir aktarma yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi televizyon istediğin gibi açıldı. Ve istediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz. Burada hepsi var. Evet. Önceden hiç yoktu. Tamamen kayboldu. Ama şimdi o barları değiştirdikten sonra ledleri Televizyonunuzu sakın atmayın. Televizyona göre Televizyon led barları yazarsınız. Aynı kaç ekran olduğunu hangi marka olduğunu araştırın. Ben bu videonun altında o aldığım sitenin e, web sayfasını da koyacağım. İnşallah oradan siz de bulabilirsiniz. İzlemeniz için e, şöyle yapın e, web sitesinde araştırma yapın. Orada web sayfasında adamlarım Whatsapp Hattı var, oradan bilgi alabilirsiniz. Ona göre kendiniz ayarlarsınız. Ee, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.